3 Şartogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine son zamanlarda belki yüzlerce dönüşümünü yaptığımız Fiat Ege'ye ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Fiat Ege'ye son yılların en çok satan araçlarının başında geliyor. Ee, malum Türkiye'deki benzin fiyatlarından dolayı da yakıt, yakıt tüketilmeli biraz fazla. Bu araçlarda da LPG'ye %100 uyumlu. Biliyorsunuz 1.4 motor ve 1.6 motor iki benzinli motor seçeneği Türkiye'ye geliyor. Bu iki motorda da e, Atiker, Prince ve BRC. Bu üç markanın da uygulamalarını yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı, problem yok. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da e, gerek storylerimizde de izlemişsinizdir zaten. E, bu araçlarda Atiker'in Grand modeli, Atiker'in Gold modeli, yine BRC'nin Comfort modeli, BRC'nin Secuant 32 modeli olsun. Yine e, en iyi ürünlerden biri olan Prince'in EcoMax ve prinsin Technomax modelleri olsun. Bu araçlarda doğru montajla beraber sorunsuz oluyor. %40'a varan yakıt tasarrufuyla bu araçlar yollarda arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, montaj kalitesi çok önemli. Montaj bitiminde yapılacak olan yol ayarı yine çok çok önemli. E, yine BRC'nin yine yeni bir kitinden bahsetmek gerekirse biliyorsunuz BRC argesini her gün geliştiren bir e, firma ve Fiat Egeyalara özel olarak e, BRC'nin Egeya kitini piyasaya sürdü. Bu ondaki artı daha önceki videomda Toyota Corolla'da bahsetmiştim. E, BRC'nin biliyorsunuz markalar özel kitlerinden dolayı. E, bu arabada da yine BRC'nin Comfort Egea kiti elektrik tesisatında herhangi bir kesme, biçme vesaire söz konusu olmadan araçta sokete soket şeklinde yani benzin enjektörleri, gaz enjektörleri vesaire hazır bir şekilde geliyor. Bu da yine e, Egea montajlarında elektrik tesisatının orijinalliğini bozmamaya, sebebiyet veriyor Bu da yine çok çok güzel bir özellik yine e, beliceye buradan teşekkür ediyorum çok iyi yapmışlar hem montaj kolaylığı bakımından hem montajın estetik görünmesi bakımından en önemlisi ise e, arabanın orijinalliğini bozmadan bir montaj kalitesi bize sunuyor Bu da dediğim gibi çok önemli bir unsur Ege kullanıcılarının titiz Ege kullanıcılarının özellikle tercih edebileceği bir kit olarak öne çıkıyor ama dediğim gibi öteki marka modellerde de herhangi bir sorun problem yok zaten bizim bütün montajlarımızda arabanın elektrik tesisatında biliyorsunuz herhangi bir deformasyona seviyet vermeden fabrikasyon tadında çok güzel bir şekilde montajları yapıyoruz zaten yıllardır müthiş bir araç diyebilirim parasına göre fiyatına göre gerçekten İstanbul şartlarında şehir içinde kullanılacak en iyi araçlardan biri diyebilirim gerek kullanım konfor olsun gerek iç dizayn olsun çok çok başarılı. Atiker, Prince ve BRC kitlerinde yine ortalama fiyatlar şu an için 2800-2900 TL bandıyla 4000-4500 TL bandına kadar çıkan ürün yelpazesi var arkadaşlar. Tamamen bütçe meselesi. Dediğim gibi 2800-4000 TL arasında bu araçın sorunsuz uzun yıllar keyifle bineceğiniz LPG marka ve modellerini tercih edebiliyoruz. Sorular devamlı YouTube üstünden bize geliyor. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. E, bu videonun altına da yine dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir soru problem var ise gerek araçta olsun, gerek LPG ile alakalı olsun e, tüm sorularınızı cevaplamak için elimizden geleni yapıyoruz. E, aklınıza takılan herhangi bir soru problem var ise e, dediğim gibi videonun altında yorum kısmına belirtin. Elimizden geldiğince cevaplayacağız. E, sayfamızı takip etmeyi unutmayalım. Talepleriniz var ise bu arabada Hangi kit bu arabada LPG olur mu vesaire hiç çekinmeden sorun. Elimizden geldiğince dediğim gibi tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.